Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, Ağustos 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Güneş 22 Ağustos'a kadar aslan burcunda parlarken, sizin için de günlük hayatın e, hareketleri artıyor, yakınlarınızla iletişimler, aile e, konuları. İş hayatınız, eğitim hayatınızla ilgili koşturmalar bu ay önemli ölçüde belirleyici olabilir. Evet, Ağustos'un ilk haftası biraz gökyüzü sert etkiler barındırıyor. Uranüs boğa burcunda, Satürn kova burcunda Güneş ile Aslan'da olduğu için 2 Ağustos'ta Güneş-Satürn karşıtlığı 5-6-7 Ağustos civarında Güneş-Uranüs karesi etkinleşecek. Sabit burçlardaki kare açılar aslında bireyselden çok toplumsal alanlarda biraz sıkışıklık biraz böyle stres huzursuzluk yaratabilir bir esir hayatlarımıza da az veya er çok bu etkiler dahil olabilir genel olarak sağlığınıza çalışma koşullarınıza birlikte çalıştığınız kişilerle ilişki dinamiklerine bu dönemde daha hassas yaklaşmakta fayda var 8 Ağustos'ta Aslan burcunun 16 derecesinde yeni ay doğacak yeni ay üçüncü evinizde doğuyor keyifli bir yeni ay Aslında bu yeni ay e, güzel bir seyahat, bir gezi, tatil getirebilir size. Aynı zamanda öğrenciyseniz eğitim hayatınızla ilgili de e, yenilikler getiriyor, yeni kapılar getiriyor, yeni kapılar açıyor e, bu dolunay, yeni ay. Ticari konularda iş hayatınızla da ilgili yeni gelişmeler olabilir, bazı anlaşmalar, sözleşmeler yapabilirsiniz. Mesleki anlamda işle ilgili eğitimler bazı seyahatler de gündemde olabilir. Birçok kişisel gezegen özellikle e, Mars ay boyunca Başak burcunda olacak. Venüs ayın ilk yarısında Başak burcunda olacak. Merkür de ayın 11'inden sonra Başak burcuna geçecek. 4. ev konuları yani özel hayatınız, eviniz, aile ilişkileri, yakın çevre ilişkileri, belki kardeşler, akrabalar onlarla olacak yakınlaşmalar da bu yeni ayda çok gündeminizde olacak gibi görünüyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 16 derece ve yakınlarında güneş burcunuz, yükselen burcunuz varsa ve sabit burçlarda haritanızda kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ayın bireysel etkileri biraz daha öne çıkabilir. Genel olarak gündeminiz yakın çevre, kardeşler, akrabalar, aile konuları İşle ilgili bazı kararlar, özellikle ticaretle uğraşıyorsanız kendi işiniz olabilir ya da evden yaptığınız işler olabilir. Ee, seyahatler ve eğitimle ilgili konular bu yeni ayda yenilikler bu alanlarda gündeminizde olabilir. 11 Ağustos'ta Merkür artık Başak Burcu'na geçecek. Merkür Başak Burcu'nda son derece detaycıdır ve çok verimlidir tabii ki. Aslında Ağustos'un ikinci yarısından itibaren zihnimizin biraz daha detaylara takılacağını özellikle gerek özel hayatımızda gerek de iş hayatımızda biraz daha düzenleme yönünde detaylarla uğraşma yönünde daha güçlü çalışacağını bize gösteriyor. Ama günlük hayatımızda sorunları çözmek konusunda çok pratik olabiliriz. Merkür, Başak Burcu'nda çok pratik olabilir, çözüm odaklı olabilir. Özellikle Merkür'ün Mars'ta kavuşacağı 18-19-20 Ağustos gibi. Bu aralarda çok ev içinde birçok işle uğraşabiliriz mesela. Belki evde bir işimiz var. yani Evde iş kuruyoruz, evden yapacağımız işler var. Ya da aileyle ilgili konular var. Buralarda çok... ...daha fazla detayla uğraşıyoruz. Ama hızlı süreçlerimiz var. Son derece de verimli süreçlerimiz var aslında. Aynı anda birçok işle uğraşıp... ...hepsini pratik bir şekilde çözümleyebilir... ...sonuçlandırabiliriz. Ayın 16'sında Venüs Terazi Burcu'na geçecek... ...sevgili ikizler. Ayın 16'sından sonra... ...daha keyifli, daha eğlenceli... ...biraz böyle... ...işte romantik konular... ...aşk konuları... ...kişisel yaratıcılıkla ilgili hobilerimiz keyif aldığımız uğraşlar, toplantılar, sosyalleşme, eğlenceli aktiviteler. Hani bunlara çekilebiliriz 16 Ağustos tarihinde. Çünkü Venüs hayatın tadı tuzu demek ve Venüs Terazi çok keyiflidir. Size de çok güzel bir açıda olacak. Kalbiniz boşsa Venüs Terazi size güzel bir aşk da getirebilir. Bu alanları destekleyebilir. İlişkiniz var. Evet, ilişkinizde daha fazla keyif alma, güzel romantik paylaşımlar yapma İmkanlarını da özellikle ayın 16'sından itibaren size sunabilir. 22 Ağustos'ta kova burcunda bir dolunayımız var. 29 derece kova burcunda. Evet bu yaz 2 tane kova dolunayı yaşıyoruz. 24 Temmuz'da 1 derece kova burcunda bir dolunay meydana geldi. 22 Ağustos'ta tekrar bir kova dolunayımız var. E, sabit burçların son dereceleri etki aldığı gibi değişken burçların ilk dereceleri de etki alıyor bu dolunaydan. Çünkü Dolunay'ın hemen ardından Güneş Başak Burcu'na geçecek. Siz de değişken bir burç olduğunuz için lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş Burcu'nuz, Yükselen Burcu'nuz 0 ile 5 derece arasındaysa bu Dolunay'ın gerçekten bireysel olarak size çok daha etkileri olabilir, kişisel etkileri olabilir. Dönüştürücü bir dolunay değişik etkiler taşıyor. Aslında kova dolunayı son derece toplumsal, evrensel konularla ilgili. Eşitlik, adalet, özgürlükler, biraz da isyankar tavırlar, teknoloji ve bilimsel alandaki dönüşümler, yeni keşifler, uzay, astronomi ile ilgili konular, bunları da işaret ediyor. Bireysel hayatlarımızda da bu anlamda Yenilikler olabilir, özgürlükler olabilir, bireysel anlamda e, değişimler olabilir. Kova burcu sizin 9. eviniz e, ama 10. evinizi de etkileyen bir dolunay bu. Hem eğitim konuları hem akademik konular, aynı zamanda kariyeriniz, geleceğinizle ilgili konularda önemli dönüşümler var. Ve bunlar belki Temmuz ayında başlamış konular olabilir. Temmuz ayında e, oluşmaya başlamış, şimdi de etkisi devam eden konular olabilir. Ee, Öğrenciyseniz evet eğitim hayatınız ve akademik konularda belki önemli artık bazı e, tamamlanmalar var ya da buralarda belirsiz olan konular netleşecek. Uluslararası yurtdışı bağlantılı konular da olabilir eğitiminizle ilgili işinizle ilgili kariyerinizle ilgili belki yaşamak için yurt dışı ile ilgili bir şeyler arayışındasınız. Belki böyle önemli kararlar vereceksiniz hayatınızda. Ya da hukuksal işleriniz var, yasal süreçleriniz var, bekliyorsunuz, tamamlanmasını bekliyorsunuz. Bununla ilgili bazı dönüşümler var. Tüm bu olasılıkları da Dolunay'la beraber gündeminize alabilirsiniz. Ve özellikle ayın son 10 günlük dönemi artık Dolunay enerjileriyle şekillenmeye başlayacak. Ve Güneş 22 Ağustos'ta hemen Başak Burcu'na geçişini yapıyor. Ayın son günleri hem dolunay hem güneşin Başak Burcuna geçişi Mars Başak Burcunda dolayısıyla kariyer konularınız, geleceğinizle ilgili konular, ev hayatınızla ilgili konular buralarda gündemleriniz var aslında. Bu gündemleriniz evet yeni bir iş kurmak ya da işten ayrılmak, taşınmak, yer değiştirmek, aile olmak, işbirliğiyle alakalı konular, yuva kurma temaları. Yani tüm bunlar olabilir. Daha kadersel etkiler, daha güçlü etkiler ee, ve Güneş özellikle özel hayatınızı, ev yuva alanlarınızı e, aydınlatmaya başlıyor. Eylül ayı da bu etkiler devam edecek çünkü Eylül ayında tam da ev yuva alanınızda, özel hayatınızla ilgili bir yeni ay var. İşte bu yeni ay yeni kapıları da hayatımıza e, açabilir sevgili ikizler. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın.